Arkadaşlar bu videoda 500 like challenge yapıyoruz Eğer bu videoyu eninde sonunda 500 like Gelirse bir saatlik bir video yapacağım Böyle saçma sapan bir challenge düşündüm Onun dışında bir de discord sunucusunda Titanium'da 100 kallık bir çekiliş var Onda katılmak istiyorsanız yorumlar kısmına sabitlediğim Discord sunucusundan gelip oradan çekilişe katılabilirsiniz Aynı zamanda oyuncular şehrinin de Discord sunucusunu ee, yorumlara şey yapacağım Ona da şey yapmayı unutmayın şey yapın Selamlar gençler bugün arkadaşlar sizler böyle Bugün arkadaşlar skybersen özledik Arkadaşlar bu aralar birazcık bayramdan bayrama video yaptım Farkındayım <gülüyor> ama şu anda ee, tekrardan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 Ya bak ama vurma öyle işte şimdi hepinizin çoğunun bildiği üzere e, Erkan'ın odasının yanında bir ahır bulunmakta ve o ahırın içindeki koyunlar Erkan'a sürekli videolarda tezahürat yaptığı için arkadan ben bu Erkan adını koyun Erkan'a çıkarttım şimdi bu mimi birazcık daha geliştirmek için şu anda ekrana bir fotoğraf koyacağım. Siz de böyle gidin bir oyunda tamam mı? Gidin bir tane oyuna girin. Bir koyunla falan böyle fotoğraf çekinin. Sonra onu gidip Erkan'ı özelden atın. Değiştirmedim de ya anasını avradı bunu. Evet. Evet abicim. Anlıyorum gerçekten seni. Ben bunu boğarım. Onurcan tamam. 10 On tane cami say. Aa lan köstebek lan bu. Nasıl senin balana vermesin? Oğuz. Evet. Bir elamet gönderdim ona. Oğlum adam klan kurmuş anasını satayım ort. Oğlum bu monsta bile break diyiyorsan Allah senin belanı vermesin Bir de lütfen Titanium'da veya skyblockta dolandırılınca benden gelip yardım istemeyin anasını satayım Darüşofa kamıyım lan ben Bu arada tuvaletin sifonu bozulmuş o yüzden yakatmıyım unutmayın <gülüyor> Bu arada harbadan bozulmuş anasını satayım biri Çocuğunu bırakmış, öyle de. Yüksek ihtimalle Bedwars videosu falan çekmem çünkü o Bedwars'a girsem böyle sonla biriyle bir ve bir kalsam o kadar kasılıyorum gidiyorum adam bir tane nokt atıyor anasını geldiğim yere geri dönüyorum. O çok kanser bir oyun onu hayatta oynamam ben. Ve odamda sinek var Allah kahretsin dur şunu bir halledeyim önce. Adam Minecraft kanalın değil National Joke neyin anasın her videoda bir böcek öldürüyor. son günü videosunda da arı öldürüyor. Sinek Seni bir yakalayın ben de seni ısıracağım.